Merhaba arkadaşlar 23 Aralık tarihinde Oğlak Burcu'nun bir derecesinde bir yeni ay meydana gelecek bu videoda bu yeni ayın etkilerini değerlendireceğiz. Akabinde burçlara ilişkin yorumları paylaşacağım. Videoya geçmeden önce kanalıma henüz abone olmayan arkadaşlar kanala abone olabilir, yorum yapıp beğenip paylaşabilirler. Yine aşağıdaki açıklamalar kısmından telegram grubumuza katılabilirsiniz. Bununla beraber kanala e, maddi destek olmak isteyenler varsa teşekkür veya katıl butonunu da kullanabilir dedikten sonra hemen yeni ayın e, haritasını açıp e, yeni ayı değerlendirmek istiyorum. Yeni ay haritasına baktığımız zaman Koç Burcu'nun yükseldiğini görüyoruz. Ve yükselen yöneticisi Mars. E, Retro pozisyonda ve İkizler Burcu'nda biliyorsunuz. E, haritanın ikinci evinde ama üçüncü eve çok yakın bir bantta. Yani e, hem ikinci evde hem de üçüncü evde olarak yorumlayabiliriz. E, tabii ki bu aralar Mars oldukça ravaşta. E, geçtiğimiz dolunay zaten e, Mars kavuşumlu bir dolunaydı. Şimdi de. Bu yeni ayın yükselen yöneticisi Mars. Demek ki eylem enerjisine geçmemiz gerekiyor. Artık içimizdeki kızgınlıkları, öfkeyi, haksızlıkları, yorgunlukları dışarıya yansıtmamız gerekiyor. Veya en azından bununla alakalı bir farkındalık yaşamamız gerekiyor. Belki de bununla alakalı bir plan yapmamız gerekiyor. Yükselen noktasından şans noktasının ve şironun tam kavuşumda olduğunu görüyorum. Aslında buradan şöyle bir şeyden bahsedebiliriz yani kendimizle alakalı sıkıntılarımız, sorunlarımız, yaralarımız, belelerimiz. İyileştirmek istediğimiz alanlar aslında bizim şansımızı oluşturuyor. Yani kırıldığımız yerden büyüyoruz. Ee, gerçekten incindiğimiz yerden yeniden filizlenip e, ayağa kalkıyoruz gibi bir durum söz konusu. Ve Mars ile Şiron ve şans noktasında çok güzel bir kontağı var. Demek ki kendimizi bulabilmek adına önce kendi yaralarımızla yüzleşmemiz gerekiyor. Ve bu yarayla yüzleştikten sonra aslında e, kendi farkımızı keşfedebileceğiz. Bu yarayla nasıl baş edebildiğimizi veya edebileceğimizi keşfedeceğiz ve akabinde bir eylem planı yapacağız. Bu eylem planı hızlıca harekete geçmek için, pratik bir çözüm yolu bulmak için, bu yaşanan sıkıntıyı e, somut hayatta e, bir şekilde çalıştırabilmek için, aynı zamanda kendimize bir yer edinebilmek veya mevcut yerimizi sağlamlaştırabilmek için, sağlanacaktır. Tabii yıl sonunun yaklaşması özellikle 2023 hayalleri, hedefleri e, gibi alanlarda her ne olursa olsun yeni yıl bizi heyecanlandırıyor. E, aslında bu e, bağlamda da oldukça senkron ilerleyen bir durum var. Demek ki e, kendimizle yüzleşmeye başlayacağız. Belki geçtiğimiz yılı değerlendireceğiz. Belki hatalarımızı, bize yapılanları, yanlışları, haksızlıkları, yorgunlukları, kızgınlıkları tespit edeceğiz ve bununla alakalı artık Bunları daha fazla taşımak istemeyip Bunları nasıl iyileştirebilirim Veya nasıl bu dezavantajı Kendi avantajıma çevirebilirim gibi bir durum var. Hatta bu yeni aile beraber belki de geçmişte kırıldığımız yerlerin yeşermeye başladığını ve tam da kırıldık dediğimiz noktadan yeniden iyileşmeye başladığımızı ve hayatın bize bu tarz şansları sunduğunu da keşfedebiliriz. Bu bağlamda belki de aslında şanslar ve fırsatlar gözümüzün önündedir. Ancak biz mevcuttaki yaraya ve sıkıntıya odaklanmış durumdayızdır. Dolayısıyla etrafımıza dönüp baktığımızda veya aynaya baktığımızda aslında şansın orada durduğunu fark et gibi gözüküyor. Şimdi yeni aya geldiğimizde ise yeni ay haritanın dokuzuncu evinde ama onuncu eve çok yakın bir konumda aynı zamanda MC noktasıyla tam kavuşumda yani haritanın tam da tepe noktasında meydana geliyor arkadaşlar. Burada demek ki gelecekle alakalı bir hususta var yani bir karar alıyoruz kendi geleceğimizi yeniden inşa etmek istiyoruz. Geleceğimize ilişkin belli konularda almış olduğumuz bu kararları ilan etmek, duyurmak. Gibi bir durumumuz da var. Yani ben artık bu yoldayım. Ben artık bu şekilde ilerliyorum. Ben artık bu yolu seçiyorum. Bu bağlamda ilerlemek istiyorum gibi bir durumda bu yeni ile beraber etkin bir şekilde ortaya çıkmakta arkadaşlar. Ve yeni ayın Pholus'la, Pholus, Pholus astrolitiyle tam kavuşumda olduğunu görüyoruz. Burada demek ki dikkat çekici bir şeyler de var arkadaşlar. Yani bu ilan ettiğimiz konum bir vesileyle bir yönüyle. Gerçekten insanları şaşırtacak, gerçekten e, hiç beklenmedik bir hamle veya karar da olabilir. E, bu etkileşimle beraber aniden ben artık bu yolda ilerliyorum e, ve artık bunun kararını verdim gibi net, keskin ve e, tuhaf bir çıkış yapma ihtimalimiz de var gibi gözüküyor. Özellikle Pholus Asteroid'i e, gerçekten büyük dönüm noktalarını, büyük olayları, mevcuttaki olayın, Biraz daha büyüyerek tezahür edişini sembolize eder arkadaşlar. Ve bu asteroidin tabii ki bu yeni aile ve aynı zamanda haritanın tepe noktasındaki tam kavuşumu. Basit bir eylemin, basit bir konunun bile dallanıp budaklanıp çok büyük bir şekilde karşımıza gelebileceğini gösteriyor. Bununla beraber aslında bir yol değişikliği, bir rota değişikliği. Aynı zamanda ruhumuza iyi gelecek yolu keşfedebilmek. Büyük olaylar için... Büyük dönüşümler için ilk adım atmak, o tetikleyici e, etkiyi yakalayabilmek. Sorumluluk duygumuzun yeniden gelişmesi, gerçekten kendimize adayabileceğimiz bir alan seçebilmek. E, beklenmedik ve büyülü bir yolculuğa çıkabilmek. Yani e, aslında e, FOLUS ve e, MC ile kavuşan bu yeni ay üstelik bir derecede meydana geldiği için. E, burada alacağımız karar, gideceğimiz yol bizden hiç beklenmeyen. Ve çok e, ilginç ama bize çok büyülü gelen, çok sıra dışı gelen bir yolda olabilir. Yani dışarıdan insanlar baktığı zaman çok abartılı ve tuhaf bir tablo görürken bizim için durum oldukça büyülü, oldukça ilginç olabilir gibi gözüküyor. Ee, burada tabi e, aniden e, bu durum gelişebilir. Aniden bu, bu yola girmek durumunda kalabiliriz. Çünkü hızlı bir takım konuların olduğunu da gözlemliyoruz. Ee, özellikle burada sahip olduğumuz alanı korumak adına Korumacı bir ruh hali içerisinde olacağımızı da sınırların ötesine geçmeyi, sınırları zorlamayı da bu yeni aile beraber daha çok deneyimlemek isteyeceğimizi söyleyebilirim. Geçmişten kurtulmak, artık kendimize yeni bir yol çizmek, yeni kararlar almak, yeni adımlar atmak ve bunu yaparken iddialı hamlelerde bulunmaktan geri durmamak, oldukça büyük adımlarla, büyük söylemlerle de ilerlemek anlamına gelebilir. Cesur ve korkusuz olacağımız aşikar bugüne kadar bize yapılan haksızlıklar, Uğradığımız sıkıntılar bunlar artık heybemizde sırtımıza bir yük şeklinde bizimle beraber gelmek isterken bunları bir tarafa atıp sanki bunlara bir tür baş kaldırı yaparmışçasına artık ben benim için belirsiz ancak o büyülü yola girmek istiyorum diyebileceğimiz ve bunu da aslında bütün insanlara ilan edeceğimiz bir durum. Tabii ki dışarıdan bakıldığı zaman durumun oldukça e, tuhaf gözükmesi de etkili. Aslında Pholus asteroidinin e, bir çeşit domino etkisi veya bir çeşit kelebek etkisi yarattığını söyleyebilirim. Yani ufak bir durumun büyüyerek koca bir e, olaya dönüşmesi. Birçok olaylar silsilesini tetiklemesi gibi bir süreç var. Yani belki bu dönemde özellikle bir adım atacağız. Ancak bu adım önümüzdeki günlerde çok daha farklı olayların şekillenmesine sebep verecek. Yani e, burada kelebek etkisiyle domino etkisiyle beraber bu ilk adım aslında e, görüldüğünden çok daha etkili bir adım olabilir gibi de gözüküyor. Yani e, burada özellikle Geçmişin yüklerinden kurtulmak ve o yeni yola girmek hevesimizin hat safhada olacağını söyleyebiliriz. Olaylar biraz belki umduğumuzdan daha büyük şekilde dış dünyaya yansıyabilir. Çünkü bizim için küçük bir adımdır ancak onların tetikleyicileri ve etkileriyle beraber olay dallanıp budaklanabilir. Daha çok birbirine bir şeyler katarak ilerleyebilir. Burada tabii ki bu da aslında ilerleyişimizin bu şekilde olması gerektiğini gösteriyor bu yeni ay enerjisiyle birlikte. Şimdi yeni ayın açılarına baktığın zaman aynı zamanda Jüpiter ile de bir karesi olduğunu görüyorum arkadaşlar. Jüpiter ile yani henüz Koç Burcuna geçmiş olan 20 Aralık'ta Koç Burcuna geçmiş olan Jüpiter ile tam karesi var. E, demek ki burada gerçekten e, büyük büyük adımlar atılıyor arkadaşlar. Müthiş bir özgüven var, müthiş bir kendine güven var ve bu güvenle beraber Atılan büyük adımlar var. Tabi burada aslında Jüpiter 12. evde bulunması ilahi olarak da böyle bir yola girilmesinin mecburi olduğunun hissedilmesi gibi bir tema yön plana çıkarıyor. Yani sezgilerimiz bir şekilde o yola gir, o riski al, o adımı at diyor bize. Dolayısıyla çok fazla eleştirilmeye veya çok fazla kendimize çelişmeye rağmen o büyük adımı atmak isteği içerisinde olacağız. Tabii bunu yaparken abartılı hamleler olabilir. Abartılı tavırlar olabilir. Başımıza çok fazla iş almamak faydalı olacaktır. Evet yeni bir yola girmek için sistem bizi desteklese de çok büyük laflarla veya büyük cümlelerle de girmemize gerek olmadığını düşünüyorum. Çünkü insanların bir şekilde gözünün önündeyiz ve insanlar bizi seyrediyor ve gözlemliyor. Bununla beraber yeni ayın aynı zamanda Vertex ve Seres kavuşumuyla da karesi var. Burada demek ki bugüne kadar bizi besleyen rutinler, alışkanlıklarımız her gün düzenli olarak yapıp ettiklerimiz, çalışma koşullarımız, sağlığımız, gündelik hayatımıza dair bizi besleyen, bizi beslediğini düşündüğümüz konuların da artık artık bizi beslemediği, artık bizi bir üst noktaya taşıyamadığı gerçeğiyle yüzleşeceğiz. Yani aslında bir bakıma kendimizle yüzleşme yaşıyoruz ve yaşamış olduğumuz ve kendimizi kandırmış olduğumuz bu kısır döngüden, Artık çıkmanın mecburi olduğunu ve bunun da bir anda gerçekleşmesi için belki de çok büyük, çok cesur, çok cüretkar bir hamlenin yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Demek ki e, uzun zamandır atılması gereken bir adım vardı, yapılması gerekenler vardı. Ancak bunlar ertelendi veya ötelendi. Şimdi ise olay artık e, karşı konulmaz bir noktaya geldi ve bunu da gerçekleştirmenin ve bir an evvel ortaya çıkarmanın tek yolu, bu büyük hamleyi yapmak belki de insanları şaşırtarak belki de bazen insanları kırarak inciterek bu adımı atmak ve mevcut rutin düzeninden ve bizi beslediğini düşündüğümüz ama bizi bir kısır döngüye mecbur eden o konu her neyse o cendelenin içerisinden çıkmaya zorlayan bir yeni ay ile karşı karşıyayız arkadaşlar. Yeni ayın sağ bir sembolüne baktığımız zaman. Birisi savaşta hasar görmüş 3 buzlu cam pencere sembolizması var. Aslında e, videonun başından beri anlatmış olduğum konuyla da oldukça bağdaşıyor. Yani yara aldığımız hasar gördüğümüz alanların iyileşmesi, şifalanması, tamir edilmesi için ama bir taraftan da biliyorsunuz hasar almayan yanlarımızın açığa çıkması, parlaması adına bir fırsat sunuyor bu yeni ay enerjisi bizlere. Özellikle bir benlik duygusu oluşturabilmek, dünyanın iyiliği için, kolektifin iyiliği için ve kendimizin iyiliği için en başta inanç duyabilmek, iyileşeceğimize, şifalanacağımıza, Tamir olacağımıza e, duymuş olduğumuz inancın getirmiş olduğu bu yenilik arzusu ön plana çıkıyor. Burada tabii ki bir bombardımana maruz kalmak, bir savaşın mağduru olmak gibi bir tema da var. Yani bu savaş tabii ki kimimizin geçmişte yaşamış olduğu haksızlıklar, yenilgiler olabileceği gibi kendi içimizde vermiş olduğumuz savaşlar ve kendi kendimize vermiş olduğumuz hasarları da göstermekte. E, demek ki burada kendi benliğimizin verdiği zarar, kendi saldırganlığımızın ve kendi gölge yönümüzün bize vermiş olduğu zararı sembolize ediyor bir taraftan. Burada özellikle üç parçadan birisi, üç köşeden birisi zarar görmüş, hasar almış. Ve burada bu kırılan pencereyle, bu hasar alan tarafla aslında belki kendi birlik duygumuza ve benlik duygumuza dair veya yaşamış olduğumuz hayata veya insan ilişkilerine dair, bir güven zedelenmesi yaşandığını söyleyebiliriz. Bu bağlamda evet çatlaklar, yaralar, hasarlar, zararlar var. Ancak bir taraftan umut, inanç ve sağlam kalan yönlerimiz de var. Demek ki burada aslında kendi kendimize verdiğimiz zararı fark ederek belki de artık kendimize duymuş olduğumuz kızgınlıkla ve bundan beslenmiş olduğumuz cesaretle yeni bir adım atmaya başlayacağız. Ama bu adımı atarken sağlam parçaları da e, korumakta fayda var. Onların da zarar görmesini engellemekte fayda var. Yani hali hazırda bizimle beraber olan henüz hasar almamış e, ve bir şekilde ayakta kalmış o kısımların da e, sağlam kalmasını sağlamamız gerekiyor. Ve aslında e, nesli tükenmekte olan azalmakta olan şeylerin korunması e, hasar alan şeylerin yeniden onarılması bu süreçte tabii ki e, genel manada bakarsak bazı e, kutsal yerlerin e, tarihi mekanların e, tadilata girmesi, onarılması, iyileştirilmesi gibi bir süreçte karşımıza çıkabilir. E, özellikle manevi konularla ilgili olarak e, sığınacak bir kapı arayışı bir yön arayışı, belki inançlarımızın almış olduğu zede ve hasar ve buradan çıkış yolunu tespit etmekle ilgili temalar ön plana çıkacaktır. Aynı zamanda bir yere ait olabilmek, bir yerde tam olarak e, konuşlanabilmek e, ve mevcuttaki konuyu onarabilmek, iyileştirebilmek, şifalandırabilmek adına cesur ve büyük adımların atılması gerektiğini gösteriyor. Burada tabii ki e, birçok ilişkinin e, yara almış, hasar almış birçok ilişkinin e, onarılması adına belki çok büyük hamleler yapılabilir. Bununla beraber eğer gerçekten bu durum bize zarar vermeye başladıysa kendimizi iyileştirmek adına o ilişkiden, o bağlantıdan uzaklaşma kararı alıp yeni bir başlangıca merhaba diyebiliriz. Buradaki tabii ki tezahür hem yaşamış olduğumuz koşullara hem de özgür iradeye bağlı olarak değişecektir. Tabii burada yine dini mekanlar... Bir takım e, saldırılara karşı, dini mekanlara yönelik saldırılara karşı veya özel tarihi mekanlara yönelik saldırılara karşı da dikkatli olması gereken bir süreç var arkadaşlar. Yani e, burada hasar alan e, bir yerin, bir mekanın kutsal bir yerin, özel bir yerin hasar alması gibi bir temada ön plana çıkabilir. Umarız ki öyle olmaz ama e, bu sembolizma bunu da ifade ediyor olabilir. Evet arkadaşlar, e, genel adlarıyla... Oğlak yeni ayı bu şekildeydi. Ee, yeni ay anında <gülüyor> Merkür ve Venüs'ün e, oğlak burcunda yine 10. evde bulunduğunu görüyoruz hakeza plüto artık oğlak burcunun son derecelerine kadar ilerlemiş vaziyette ve burada özellikle geleceğimizle alakalı çok parlak ve hatta kurnazca fikirlerin de bizimle beraber olacağı venüs delit karşıtlığından mütevellit aşkla tutkunun entrikanın ihtirasların da ön plana çıkabileceği bir gündem söz konusu aynı zamanda jüpiter ve neptün 12. evde bizleri bir çeşit ilahi korumaya alıyor Burada manevi değer yargılarımız, inançlarımız, bizi e, hayata bağlayan o e, ulvi değer her neyse bununla alakalı da aslında e, oldukça sağlam bir noktada olduğumuz için bu yeni başlangıç ve değişim her neyse e, bunun üstesinden gelebilecek gücü de kendimizde buluyoruz. Aynı zamanda Uranüs Kuzey Erdüğümü kavuşumun haritanın ikinci evinde olması ve onuncu evdeki Venüs ve Merkür üçgen açı yapıyor olması geleceğimize yönelik. Atacağımız bu yeni hamle ve adımda karşımıza çıkan bu güzel yeni teklif, bu güzel fikir, bu güzel e, konu ve gündem veyahut bir destek. Her neyse bunu hem bizim mali yönden yükselmemiz e, yönünde çalıştırabileceğimizi hem de artık ben hak ettiğim yerdeyim, hak ettiğim değeri görüyorum ve ye, bu hak ettiğim yer bana sağlanıyor hissiyatını da beraberinde getirecektir arkadaşlar. Evet Genel adlarıyla dediğim gibi yeni ay bu şekildeydi. Şimdi bakalım burçları neler bekliyor. Ben hemen koç burcuyla başlıyorum. Buraya kadar dinlediyseniz videoyu beğenirseniz ve bu süreçteki yorumlarınızı paylaşırsanız mutlu olurum. Hoşçakalın. Merhaba sevgili koç burçları. 10. evinizde meydana gelen bu yeni ay ile beraber yeniden bir doğuş hikayesini yazmaya başlayacaksınız. Geleceğinize dair çok cesur ve net adımlar atma elimde olacağınız ve aynı zamanda... Çevrenizin eleştirisine belki yargılamasına rağmen bu adımı atacağınızı söyleyebilirim. İçinizde yanan o ateş, o heyecan her neyse bununla alakalı artık e, mücadele etmek gerektiğini, bununla alakalı gerekirse savaşmak gerektiğini fark edeceksiniz. Aslında kendi yaralarınızın, kendi sorunlarınızın sizi iyileştirecek en büyük mekanizma olduğunu kendi e, güçsüzlüğünüzün içinden çıkan büyük gücü keşfedeceğiniz bir ay süreci olacaktır. E, burada tabii ki e, özellikle yapacağınız hamlelerde çok büyük riskler almamaya gayret gösterin. Maddi ve manevi anlamda almış olduğunuz büyük riskler e, bir takım kayıpları da beraberinde getirebilir. E, makul bir düzeyde atacağınız adımlarla kendinizi yeniden iyileştirip sahalara dönüyorsunuz sevgili koç burçları. Güzellikler sizinle olsun sevgiler. Merhaba sevgili Boğa burçları. Oğlak burcunda meydana gelen yeni ay haritanızın 9. evinde etkili olacak. Burada özellikle kutsallarınız gözden geçiyor sevgili Boğa burçları. Bugüne kadar inandığınız değerler, değer yargılarınız, yaşam felsefeniz, hayat anlayışınız. Bir takım zararlar ve hasarlar almış olabilir. Burada aslında bu sistemin geçerli olup olmadığını veya hangi alanların yeniden dizayn edilmesi gerektiğini gözden geçireceksiniz. Bununla beraber yargısal hususlar, hak veya adalet, haksızlık gibi temalar varsa bunlarla ilgili de aslında kendinizdeki bir takım sorunları gözlemlemeye başlayacaksınız. Olaylar bazen kontrolden çıkıyor olabilir. Olaylar bazen istediğiniz şekilde tezahür etmiyor olabilir. Ama aslında teslimiyet gösterdiğinizde bu en büyük şansınız olacaktır. Çünkü her şey sizin kendi bildiğinizi keşfedebilmeniz adına çalışıyor. Burada kendinizi artık yeni bir yaşam yolu seçiyorsunuz. Belki bir çoğunuz çevresini değiştirecek, bulunduğu şehri veya ülkeyi değiştirecek veya tamamen Yaşam anlayışını yeniden dizayn edecek. Eski inançların yeniden onarılmaya ihtiyacı var gibi gözüküyor. Sevgili boğa burçları, güzellikler sizinle olsun, sevgiler. Merhaba sevgili ikizler burçları. Oğlak burcunda meydana gelen yeni ay haritanızın 8. evinde etkili olacak. Burada özellikle başkalarıyla alakalı meseleler, parasal konular, ortaklaşa değerler, derin bir bağ kurabilmek veya kuramamak, güvenmek veya güvenememekle alakalı bir tema ön plana çıkıyor. Burada özellikle bir dostluk veya bir arkadaşlık hasar almış olabilir veyahut insanlara karşı, arkadaşa ve dostluğa karşı duymuş olduğunuz güven e, yıkılmış olabilir. Bunu tazelemek için bir takım imkanlar karşınıza çıkıyor. Yeniden güvenebilme cesareti gösteriyorsunuz esasında bakıldığı zaman. Bununla beraber birisine maddi veya manevi anlamda yatırım yapabilmek, zaman ayırabilmek sizin için önemli olacak gibi gözükmekte. Belki de bu insan veya bu durum e, ikinci şansınız olabilir. Belki de e, bu durum eskiden yaşamış olduğunuz deneyimlere e, benzeş olmayabilir sevgili ikizler burçları. Bunları keşfetmeye başlayacağınız ve artık ee, yeniden güvenmenin, yeniden dostluk kurabilmenin ve yeniden birisiyle işbirliği içerisinde ilerleyebilmenin e, keyfini yaşamak adına bir cesaret e, göstereceğinizi söyleyebilirim. Güzellikler sizinle beraber olsun. Sevgiler, hoşçakalın. Merhaba sevgili yengeç burçlarım. Oğlak burcunda meydana gelen yeni ay haritanızın 7. evinde etkili olacak. Burada özellikle yeni ortaklıklar, yeni ilişkiler veya mevcut ilişkinin onarımı, mevcut ortaklığın onarımı gibi temalar ön plana çıkmakta. Burada bilhassa yeni bir ilişkiye başlamak, farklı bir ilişkiye yol almak adına aslında bazı fırsatlar mümkün gibi gözüküyor. Birçok yengeç burcu mevcuttaki ilişkiden uzaklaşıp bilmediği bir rotaya doğru ilerlemek isteyebilir veya mevcuttaki ilişkiyi bilmediği bir rotaya doğru sürüklemek isteyebilir. Bununla alakalı temalar ön plana çıkacaktır. Yine aslında karşınızdaki insana güvenmek veya karşınızdaki insanın hayatında aktif bir rol alabilmek, Özellikle yaşam standardı, bilgi transferi açısından önemli gelişmeleri takip edebilmek etkili olacaktır. Yine mevcut evliliklerde mahkeme durumları, boşanma durumları, avukat veyahut hukuki meseleler varsa bununla alakalı bir gerilim ortaya çıksa da aslında ilişkilere olan bakış açınızı güncelleyeceğiniz bir yeni ay sürecinden bahsedebiliriz sevgili yengeçler. Güzellikler sizinle olsun. Sevgiler, hoşçakalın. Merhaba sevgili Aslan Burçları. Oğlak Burcu'nda meydana gelen yeni ay haritanızın 6. evinde etkili olacak. Burada yeni bir düzen inşa ediyorsunuz. Kendinize yeni bir alan açıyorsunuz sevgili Aslan Burçları. Özellikle bu bir çoğunuz için... Bugüne kadar cesaret edemediğiniz yeni bir iş, yeni bir proje olabilir. Veyahut kendinizi iyileştirmek adına, sağlığınızı e, düzenlemek adına, belki yeni bir beslenme rutini, belki yeni bir spor rutini veya hayatınıza katacağınız pozitif alışkanlıklarla beraber şekillendireceğiniz yeni bir düzen e, söz konusu olabilir. Burada aynı zamanda e, ameliyat operasyon gibi gündemleriniz varsa bununla alakalı da hızlı gelişmelerin olabileceğini e, özellikle e, yaşamış olduğunuz kronik rahatsızlıkların çözümünü belki bu yeni ay ile beraber doğru doktor veya doğru operasyon tercih ile beraber keşfedebileceğinizi söyleyebilirim. E, ama aynı zamanda e, kendinizi ye yeniler ve iyileştirirken çok aşırı harcamalara kaçmamanız, çok fazla insanların sorumluluğunu almamanız gerekiyor. Kendinize odaklanın, kendi düzeninize odaklanın ve kendi yaşamanızı yeniden dizayn edin diyebilirim sevgili Aslan Burçları. Güzellikler sizinle beraber olsun. Sevgiler, hoşçakalın. Merhaba sevgili Başak Burçları. Oğlak Burcu'nda meydana gelen yeni ay haritanızın 5. evinde etkili olacak. Ve aynı zamanda 7. evrede de temas halinde olacak. Burada özellikle birçok Başak Burcu için yeni bir aşk durumu söz konusu olabilir. Gerçekten bugüne kadar aşktan yana, ilişkilerden yana yüzü gülmemiş Başak Burçları varsa bununla alakalı gerçekten çok ekstrem değişimler yaşatabilecek. Çok küçük başlangıçların büyük noktaları ulaşabileceği deneyimler söz konusu olabilir. Aynı zamanda tabii ki birçok Başak Burç için çocuk sahibi olmak, çocuklarla alakalı çok ekstrem deneyimler ve sizi heyecanlandıracak yeni ilişki modelleri ön plana çıkabilir. Burada tabii ki büyük büyük kamreler, büyük büyük adımlar, büyük büyük sözler verilebilir. Ancak buna çok fazla gerek yok. Gerçekten küçük başlayan şeylerin zamanla bir kar topu misali büyüme etkisi söz konusu olacaktır. Ancak bu durumun tadını çıkarmak daha etkili olacak gibi düşünüyorum. Güzellikler sizinle beraber olsun. Sevgiler, hoşçakalın. Merhaba sevgili terazi burçları. Oğlak burcunda meydana gelen yeni ay haritanızın dördüncü evinde etkili olacak. Özellikle aileniz, yuvanız, yaşam alanınızla ilgili önemli ve ekstrem değişimler var. Burada e, aynı zamanda bir düzen değişikliği, belki aniden gelişecek bir durum sonrası, iş hayatınız veya rutinlerinizle e, ilgili değişimler sonrası, taşınma, ev içerisinde tadilat, yer değişimi veya konfor alanınızda bir takım değişiklik ve düzenlemeler yapmak gibi durumlar ortaya çıkabilir. Aile büyüklerinizle alakalı gündemleriniz Mütevellit hayat akışınız değişebilir. İş hayatınız ev hayatınıza, ev hayatınız iş hayatınıza sirayet edebilir gibi gözüküyor. Ve bunları dengede bir şekilde yürütebilmek adına yeni bir takım çözüm yolları sağlamaya çalışacaksınız. Aile büyüklerinizle alakalı sorunlar varsa bunları da dengede tutmaya ekstra çaba sarf edeceğinizi söyleyebilirim. Sevgili teraziler, güzellikler sizinle olsun. Sevgiler, hoşçakalın. Merhaba sevgili Akrep Burçları. Oğlak Burcu'nda meydana gelen yeni ay haritanızın 3. evinde etkili oluyor. Burada çok sürpriz kararlar, haberler, teklifler, anlaşmalar sizinle beraber olacak. Özellikle e, yeni aşk teklifleri, yeni proje teklifleri sizi heyecanlandıracak bir takım kararlar. Uzun zamandır belki yapmak istediğiniz ama e, çok fazla cesaret edemediğiniz o eylem, o plan her neyse buna dair artık cesaretinizi toplayacaksınız. Bir kere mi geleceğiz dünyaya deyip artık... E, Saz alıp yürüyeceksiniz gibi göz göz sevgili akrep burçları. Bu birçoğunuz için belki bir yeteneğinizi parlatmak, ön plana çıkartmak, belki yeni bir ilişkiye başlamak, belki çocuk sahibi olmak uzun zamandır bunun sorumluluğunu almak istemiyordunuz. Bununla alakalı sizi hem heyecanlandıran hem de bir taraftan korkutan sorumluluklara dair yeni kararlar, yeni haberler ve teklifler gündemde. Güzellikler sizinle beraber olsun. Sevgiler, hoşçakalın. Merhaba sevgili ay burçları. Oğlak burcunda meydana gelen yeni ay haritanızın ikinci evinde etkili olacak ve özellikle dördüncü de görünüm yapacak. Burada parasal durum, kaynaklarınız, harcamalarınız, kazançlarınız, bu dünyadaki yeriniz, değeriniz, ait olduğunuz yer, sahip olduklarınızla alakalı bir yenilik söz konusu. Belki bugüne kadar çok fazla birikim yapamadınız, belki çok fazla mülk edinemediniz, özellikle ev sahibi olamadınız veya yatırımlarınızı doğru bir şekilde değerlendiremediniz. Bunları gözden geçirmeye başlayacaksınız. Yani ben mali durumumu ve bütçemi nasıl yeniden dizayn edebilirim? Aynı zamanda geçmişte yapmış olduğunuz yatırımlar varsa bunlarla alakalı da bir takım ufak tefek değişiklikler ve nüanslarda söz konusu olabilir bununla beraber tabii aileyi mutlu etmek adına ailenin refahı adına veya ev için aslında ihtiyaçmış gibi gözükken ama lüks olan bir takım konfor araçlarını da satın almak isteyebilirsiniz ve mali anlamda sizi zora sokacak bazı harcamalar yapabilirsiniz bunu çok fazla yapmanızı tercih etmem jüpiter buradaki özgüveni biraz artırıyor ve sizi sonrasında bir sıkıntıya sokabilir gibi gözüküyor yatırımlarınızı gözden geçirin harcamalarınızı gözden geçirin mutlaka bir birikim planı da hazırlayın sevgili diğer burçları. Güzellikler sizinle olsun. Sevgiler, hoşçakalın. Merhaba sevgili oğlak burçları. Burcunuzda bir yeni ay meydana geliyor. Bu aslında kendinizi her alanda yenilemek isteyeceğiniz, güncellemek isteyeceğiniz bir sürece işaret etmekte. Burada özellikle bugüne kadar kendinizle alakalı yaşamış olduğunuz sıkıntılar, içinizde bastırdığınız o özgürlük duygusu, o dışarıya yansıtmış olduğunuz imajın dışına çıkıp farklı bir şeyler yapma isteği içerisinde olacaksınız. Çok çılgın kararlar alabilirsiniz. Çok büyük e, adımlar atabilirsiniz. Yakın çevrenizle alakalı bazı destekler alabileceğiniz ama biraz da insanların gaza getirmesine müsait olabileceğiniz bir süreçtesiniz. Yani evet bir adım atacaksınız ama bir adım atacakken... 3 adım büyüklüğünde bir adım atma ihtimaliniz de var. Yani biraz çevrenizin gazına gelebilirsiniz veya bugüne kadar içinizde biriktirmiş olduğunuz şeylerin büyük bir patlayışı olabilir. Bunu yapmayın. Daha sakin ve stabil bir şekilde o büyük adımınızı atın ve kendi gerçekliğinizi aslında gerçekteki sizi açığa çıkarmaya gayret gösterin sevgili oğlaklar. Güzellikler sizinle beraber olsun. Sevgiler hoşçakalın. Merhaba sevgili kova burçları Oğlak burcunda meydana gelen yeni ay haritanızın 12. evinde etkili olacak Burada özellikle içsel anlamda büyük bir uyanış, büyük bir e, özgürlük ihtiyacı içerisinde olacaksınız Kendi benliğinizi keşfediyorsunuz, ruhunuzun ihtiyacını keşfediyorsunuz Artık uykudan uyanıp, silkinip kendinize geliyorsunuz. Kendi kendinize söylemiş olduğunuz yalanlar, arkasına saklanmış olduğunuz bahaneler ön plana çıkıyor. Burada özellikle artık yeni bir takım kararlar almanız gerekiyor. Kendi varlığınızı kabul edebilmek ve kutlayabilmek adına, kendi kendinize dünyada bir yer edinebilmek adına, sürekli farklı bahanelerin ve... Ee, Açıkçası travmatik durumların arkasına saklanıp kurban rolü oynamak eğilimindeyseniz artık bu, bunun içinden çıkıp kendi bereketinizi, kendi bolluğunuzu yaratmanız gerekiyor. Bu konuda aslında maddi anlamda bir takım şans ve fırsatlardan sizinle beraber olacak gibi gözükmekte bu süreçte sevgili kova burçları. Güzellikler sizinle olsun. Sevgiler, hoşçakalın. Merhaba sevgili balık burçları. Oğlak burcunda meydana gelen yeni ay haritanızın 11. evinde etkili olacak. Burada özellikle gelecek hayalleriniz, planlarınız, hedefleriniz, arkadaşlıklar ve sosyal çevrenizi gözden geçiriyorsunuz. Belki yeni bir sosyal çevre, belki yeni bir hedef ve plan belki de yeni hayaller ve umutlar için mücadele etmek isteyeceksiniz. Belki de geçmişteki hayalleriniz ve hedefleriniz için istediğiniz noktaya ulaşamadığınız, istediğiniz hamleleri yapamadığınız ve sizi yeterince desteklemeyen insanlarla beraber olduğunuzu keşfedecek ve bunları yeniden telafi etmek, düzeltmek, onarmak isteyeceksiniz. Bu tabii ki bazı arkadaşlıkların ve dostlukların da aslında onarım sürecinden geçeceğini, telafi sürecinden geçeceğini gösteriyor. Belki uzun zamandır küs olduğunuz, aranızın açık olduğu bir dostunuz ve arkadaşınızla yeniden bir araya gelebileceksiniz. Bir takım konuları paylaşabilirsiniz. Kim sizin ne kadar farkınızda, kim size ne kadar değer veriyor. Siz kimin için ne kadar değerlisiniz veya o kişi sizin için ne kadar değerli bunları keşfedeceksiniz. Aynı zamanda işiniz, maaşınız, parasal durumunuzla alakalı da hak ettiğiniz yerde olmak için gereken mücadeleyi vermeniz gerektiğini fark edeceksiniz sevgili balıklar. Güzellikler sizinle beraber olsun. Sevgiler, hoşçakalın. Evet arkadaşlar yeni aya dair aktarmak istediklerim bunlardı. Özellikle e, videoyu kapatmadan bir uyarı yapmak istiyorum. E, buradaki dereceler bir derece gibi sınırdaki dereceler olduğu için mutlaka bir önceki ve bir sonraki burcu da dinlemenizi tavsiye ederim. Eğer e, gerçekten uyumlu bir etki alamıyorsanız veya haritanızdaki o bir derece oğlak burcunu e, tespit edip ona göre e, yorumları dinleyebilirsiniz. Hakeza de henüz koç burcuna geçtiği için balık etkilerinde hali hazırda üzerinde taşımakta. O yüzden oldukça genel yorumlar yapmaya gayret gösterdim. E, umarım güzel bir e, yeni ay süreci olur sizler için arkadaşlar. Kanala abone olmayı, yorum yapıp beğenip paylaşmayı unutmayın lütfen. Danışmanlık ve iletişim için instagram opikus hesabından veya opikusastoleje.gmail.com adresinden bana ulaşabilirsiniz. Mutlu bir e, yeni ay süreci diliyorum, sevgiler hoşça kalın.